Bizden bu ikinci dereceden denklemi çözmemiz istenmiş. Eksi 3x kare artı 10x, eksi 3 eşittir 0. Denklem burada standart formda yazılmış ve bu denklemi çözmenin birçok yolu var. Ben bu kez ikinci derece denklem formülünü kuadratik, İngilizcesi kuadratik formülü kullanacağım. Kuadratik formülü açıklaması şudur, ikinci dereceden denklemlerin köklerinin diskriminant kullanımıyla, diskriminant yardımıyla bulunması. Denklemi tekrar yazalım. Eksi 3x kare artı 10x, eksi 3 eşittir 0. Hatta bu problemi bu formülle iki kere çözeceğim. Böylelikle denkleme doğru şekilde yaklaştığımız sürece formülün bizi aynı köklere ve aynı sonuca götürdüğünde göstermiş olacağım. Peki denklemin bu formunda a, b ve c'miz nedir? Ya da ondan önce formülün ne olduğunu hatırlayalım, bu daha iyi bir başlangıç olur. Formülün açıklaması ne dedik? İkinci dereceden denklemlerin köklerinin diskriminant yardımıyla bulunması. Bu formül elimizde ikinci dereceden a x kare artı b x artı c eşittir sıfır gibi bir denklem varsa eksi b artı eksi kök içinde b kare Eksi 4ac ve bunun tümü bölü 2a'ya eşittir. Ve bu formül çok basit bir şekilde kareye tamamlama metodundan çıkıyor. Daha önceki videolarda da benzer yöntemler kullandık. İkinci dereceden denklem formülü, kuadratik formül işte bu. Ve bu formül bize iki adet çözüm yolu veriyor. Zira gördüğünüz gibi hem eksi hem de artı karekök hesaplanıyor. Şimdi bu formülü problemimizde kullanalım. Önümüzdeki denklemde a eşittir eksi 3, b eşittir eksi 10 ve c eksi 3. Burada bu formülü uygularsak x neye eşittir? Eksi b, yani eksi 10. Artı eksi kök içinde b kare, eksi 4 ac Yani kök içinde 100, eksi 4 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Burası pay. Payday ise 2a, yani eksi 6. Pay içindeki karekökün içine hesapladığımızda ne olacak? 100 eksi 100 eksi 4 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Bu da 100 eksi 36'dan 64'e eşit. O halde x eşittir eksi 10 artı eksi, Kök içinde 64, bölü eksi 6. Kök 64, 8 eder. O zaman eksi 10 artı eksi 8, bölü eksi 6. Pekala, önce pozitif halini alırsak. x, eksi 10 artı 8, bölü eksi 6. Bu da eksi 2 bölü eksi 6, yani 1 bölü 3'e eşitmiş x. Bu denklemin pozitif haliydi. Eğer karekökün negatif halini kullanırsak da, eksi 10, eksi 8, bölü eksi 6. Bu da eksi 18 bölü eksi 6'dan 3'e eşit oluyor. O halde bu ikinci dereceden denklemin iki kökü 1 bölü 3 ve 3. Şimdi de bu denklemi farklı şekilde kullansak da aynı sonuca ulaşacağımızı göstermek istiyorum. Bazılarımız buradaki katsayımız eksi 3'ü beğenmemiş olabilirler değil mi? Belki artı 3 istiyorlardır. Bu eksi 3'ten kurtulmak için eşitliğin her iki yanında eksi 1 ile çarpabiliriz. Bunu yaptığımızda 3 x kare eksi 10 x artı 3 eşittir 0 gibi bir eşitlik elde etmiş oluruz. Bu durumda a eşittir 3, b eşittir eksi 10 ve c eşittir 3'tür. Formülümüzü tekrar uygularsak, x eşittir, eksi, eksi 10, artı eksi kök içinde 100, eksi 36, bölü 6 olur. Yani 10 artı eksi kök içinde 64, bölü 6. Bu da 18 bölü 6'dan 3'e veya 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'e eşit olur. Bir kez daha aynı sonuçlara ulaşmış olduk. Şahane!